Nazan hocamın soruları da üzerinden. Siz ne düşünüyorsunuz hocam? Çok çok teşekkür ediyorum. Herkese selamlar. Bütün dinleyicilere, sevgili eşiklilere, Nazan, Nazan hocama özellikle ve size Gökçe Çiçek. Selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Şimdi öncelikle herhalde vurgulamamız gereken anayasa değişikliğinin, Türkiye'nin siyasal ve anayasal tarihinde aslında, çok temel bir çatışmanın üzerine inşa edilmiş olması. Bu temel çatışma aynı zamanda bir toplumsal yaraya ve hatta bir tür toplumsal travmaya da karşılık geliyor. Ve burada aslında Türkiye'de örneklerini çoğaltabileceğimiz çatışmacı, yaralayıcı, örseleyici yapısal sorunlardan farklı bir durum da var. Çünkü başörtüsü söz konusu olduğunda Türkiye bu çatışmayı, bu yarayı, bu toplumsal acıyı nadir görülecek biçimde toplumsal uzlaşmayla ve hatta başörtüsüne muhalif olduğunu bildiğimiz kesimlerin ve özellikle ana muhalefetin siyasal davranışları ile geride bırakmıştı. Dolayısıyla Türkiye'de başörtüsünün siyasal ve anayasal Evrimine, bir tür tarihine baktığımızda çatışmadan uzlaşmaya doğru böyle organik bir süreçte görmüştük. Ve ana muhalefette simgeleşen başörtüsü karşıtı elit ile toplumsal kesimler arasında böyle kendiliğinden gelişen ve örneği az, az rastlanır bir işbirliği ve anlayış gelişmişti. Şimdi burada tabii yine başörtüsün kendi evrimi içinde geldiğimiz noktada artık layık ya da dini anlamda muhafazakar başörtülü başörtüsü kadınlar bakımından örtünme kimlik siyasetinin bir unsuru olmaktan da uzaklaşmıştı. Dolayısıyla anayasa değişikliği artık bugün kimlik siyasetinin yeniden ortaya atılması olarak kanımca yorumlanmamalı. Başörtülü e, kadınlar bakımından başörtüsü e, kimliği e, her zaman iktidarla yan yana olma anlamına da gelmiyor. Tam tersine e, son dönemdeki gelişmelere e, baktığımızda e, aslında e, İslami feminizmin ya da muhafazakar kadınların feminizminin iktidarla uzlaşmayan ya da ona açık e, veya örtülü şekilde karşı çıkan biçimleri çok daha... ...fazla e, görünür. E, bu yüzden de... E, ...anayasa değişikliğini... ...iyileşen bir yarayı... canlandırma ya da yaranın acısını... ...ya da dışlanmışlık... ...duygusunu tazeleyen bir... ...kışkırtma ve hınç... ...siyaseti olarak yorumlamak... ...çok daha... E, ...doğru olacaktır. Şimdi diğer yandan... E, ...anayasa değişikliği e, teklifinin... ...dini inanç sebebiyle örtünmeye... ...odaklanması ve bu sebeple örtünmeye ilişkin özel bir grubu ele alması genel ayrımcılık yasağı bakımından hem Türkiye'nin anayasal tercihleri hem de uluslararası insan hakları hukukunun ayrımcılık konusuna yaklaşımıyla çatışıyor. Çünkü Türkiye'nin de içinde bulunduğu İkinci Dünya Savaşı sonrası anayasacılığında ve onunla koşut şekilde gelişen uluslararası insan hakları hukukunda Ayrımcılık nedenlerine göre anayasal düzenlemeler ve anayasal güvencelerle karşılaşıyoruz. E, oysa önümüzdeki anayasa değişikliğinde ayrımcılık nedenlerinin öne çıktığı bir düzenleme tekniği söz konusu değil, tersine sembol ve simgelere göre ayrımcılık esas alınıyor. Ayrımcılık nedenlerine göre düzenleme tekniği e, dediğimde, aslında din, felsefi inanç, mezhep, ırk, renk, sosyal köken, cinsiyet, cinsiyet kimliği gibi nedenleri kastediyorum. Bu nedenler de tamamen nesnen olarak sınıflandırılmış ve kişilerin kullandığı simgelerden, sembollerden bağımsız olarak ama bunlarla da ilintili olabilecek şekilde karşımıza çıkan ve koruyuculuk gücü çok daha yüksek, çok daha bağdaştırıcı, daha oydaştırıcı bir küme ve daha iyi işlemiş bir e, düzenleme tekniğiyle bu açıdan da karşı karşıya kalıyoruz. Çünkü ikinci Dünya Savaşı sonrası ayrımcılık örüntülerine ve ayrımcılıkla mücadele pratiklerine hukuk alanında anayasa mevzuat ve stratejik yargılamalar söz konusu olduğunda baktığımızda burada başarılı bir çizgi, başarılı bir profil de e, görüyoruz. E, şimdi diğer yandan e, özel grup güvencelerini düzenlemek bu başı konusunda olsun ya da başka bir konuda olsun zaten başlı başına sorunlu. Bu şekilde e, bireysel özelliğin güçlenmesi değil, devletin belirli bir özel güvencelerini Kıyafete, belirli bir simgeye, bir sembole bir özel statü tanıması söz konusu olacak. Oysa biliyoruz ki Türkiye'de temel sorun ve temel gereksinim kadınların bireysel özelliğinin güçsüzlüğü ve bu bireysel özelliği her kümedeki kadın için güçlendirecek, koruma altına alacak nesnel ve kapsayıcı bir mevzuat. Anayasada dahil olmak üzere. Burada bir yandan anayasanın mevcut kazanımlarının uygulanmaması, özellikle Nazım Hoca'nın da değindiği eşitliğe ilişkin, bizim eylemli eşitlik olarak tanımladığımız ve içinde bir takım olumlu güçlendirici düzenlemelerin de yer almasını beklediğimiz 2004 anayasa değişikliğinin gerçek anlamda ne hukuk eliyle de de bir takım sosyal politika önlemleriyle hiçbir zaman yaşama etkili şekilde geçirilmemiş olduğu gerçeği var. Diğer yandan şiddet konusunda e, her gün karşımıza çıkan e, ciddi sorunlar var. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme bir tarafta e, diğer yandan e, hem e, ceza mevzuatına, hem de 6.284 sayılı kanunu etkili şekilde uygulayamamaya ilişkin çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Ekonomik katılım, siyasal katılım, eğitim kümelerinde, Türkiye SİDAV raporlarında, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi'nin raporlarında zaten oldukça sorunlu bir görüntü veya görünüm sergiliyor. Dolayısıyla kadının güçlenmesi perspektifine ağırlık vermek, ve özellikle bireysel özelliği güçlendirecek e, ve bunu anayasa eliyle yap, yapacak Türkiye'nin yeterli birikimi var iken birdenbire ve yalnızca e, başörtüsü gibi aslında Türkiye'nin toplumsal ve siyasal uzlaşma ile aş, açtığı bir sorunu e, bir yaraya dönüştürmek e, ve onu e, kanatmak da e, anayasa yapıcılığının e, özsel amaçlarına e, uygun e, değil. Şimdi bunun dışında belki de son olarak şunu söyleyerek toparlayayım. Düzenlemelerin genel yapısına baktığımızda başörtüsü bakımından bizim özgüvencesi olarak ifade ettiğimiz böyle yoksun bırakma yasakları veya mutlak kategoriler şeklinde düzenlemelerin çok ayrıntılı bir şekilde anayasaya girdiğini de görüyoruz. Tabii bunun yaratacağı sakınca da nedir? Aslında bu kadar mutlak özgüvencelerine kaleme almaya başladığınızda daima bir daima sadece bir grubu değil, aynı zamanda belirli bazı güvenceleri de dışarıda bırakırsınız. Dolayısıyla böyle tüketici bir şekilde, bu kadar detaylı bir şekilde ve mutlak şekilde korumaya gitmek zaten genel olarak son derece iyi düşünülmesi gereken bir düzenleme tekniği olmalı. Diğer yandan yalnız dinsel inanca dayalı giyinme koduna, Özel e, koruma sağlama konusunda tabii bir sürü yorum ve uygulama güçlükleri de karşımıza çıkacaktır. Yani burada hangi başörtüsü, hangi kılık kıyafet, yani kıyafete de ilişkin özel bir vurgu olduğu için metinde bu kıyafetin ne olduğu ve burada çıkabilecek özellikle e, e, mekan kullanımları veya bireyler arası ilişkilerdeki kısıtlamalar, ee, ve acaba bu kıyafetin bireysel özelliğe mi hizmet ettiği yoksa bireysel özellik dışındaki bir takım tercihlerle mi kullanıldığı bütün bunlar çok daha karmaşık sorunlar olarak karşımıza çıkacaktır ve bunların çözümünü e, siyasal daha esnek yaklaşımlarla daha uzlaşmacı e, yöntemlerle çözmek varken ve bu konuda epey bir yol kat ed edilmişken tekrar anayasa ve hukukun bu katı yaklaşımıyla sonra yaklaşmak da çözümden çok aslında sorun doğurabilecektir. Yani hiç öngörülmeyen sonuçları da olabilir bu anayasa değişikliğinin şayet kabul edilirse diye düşünüyorum. Tabii buradaki en merkezi sorun sonuç olarak bireysel özelliği dışlayan, bireysel karar hakkı, alma hakkını öne çıkartmayan, bunun yerine sanki kadınlar ve başörtülü kadınları, Koyuyormuş gibi gösterip e, ama dinsel inanç üzerinden e, bir tür mobilizasyon yaratmaya çalışan e, ve anayasa politikasını kötüye kullanan duruma dikkatinizi çekmek e, istiyorum. Yoksa elbette başörtüsü de, e, dinsel inanca dayalı e, giyinme de bunların hepsi bir kamusal tartışma olabilir ama böyle tam da seçime giderken çözüldüğünü düşündüğümüz e, alanda kat edilecek, çok daha fazla, çok daha anlamlı yol var iken ve Türkiye'nin bu konuda birikimi varken kadınlara da sorulmaksızın, kadınların sivil toplumundan görüş alınmaksızın böyle bir anayasa değişikliğine gidilmesine gerçekten politik bir iyi niyette bağdaştırmanın zor olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim.